Kova burcu ekran başına. Evet, astrolojinin en çılgın, en zeki burçları. Mayıs ayında sizleri neler bekliyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Evet, değerli dostlar, yeni bir bölümden, yeni bir video yorumundan ve astroloji yorumundan sizlere selamlar. Kanalımda sizler için çok güzel astroloji konuları içeren çok çeşitli bilgiler dağarcığından oluşan bilgiler var. Astroarif.com web sitemize gelirseniz bunları görürsünüz değerli dostlar. Ve bu şu anda size anlatacağım bilgileri de orada da görebileceksiniz. Değerli dostlar Mayıs ayı sizler için çok önem arz edebiliyor Neden Çünkü 10. evinizde akrep burcunda meydana gelecek bir ay tutulması ile giriş yapıyorsunuz 10. ev neydi Tabii ki meslek kariyer konuları zaten 3 yıldır çekmediğiniz çile kalmadı hocam tam bu satürn bizden gidiyor kurtuluyoruz diyorduk şimdi geldim balık burcuna tam dedik rahatladık ama şimdi ne oluyor hocam Çünkü sizin ikinci eviniz yani parayla alakalı konulardan transit yapıyor. Özellikle yükselen kovalar bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Yani para, para, para. Dolayısıyla da maddi konular sizin daha bu 3 yıllık dönemde gündeminizde olacak. Satürn size orada ne öğretecek? Paranın bir sorumluluğunu öğretecek. İkincisi de ne öğretecek biliyor musunuz? Zeka, akıl ve mantığın parayla aslında yani size paranın gelmesiyle bir ilişkisinin olmadığını size iyi anlatacak. Nasıl yani? Ben zekiyim, ben bilgiliyim, ben bilgimden, zekamdan para kazandım diyemeyeceksiniz. Ya bu şekilde para kazanacaksınız ya da kazandığınız paralar cuk uç gidecek. Niye? Çünkü bunun tarihte de günümüzde de örnekleri var. Örnek veriyorum. Ne oluyor? Bir müteahhit çok zengin olabilirken bir inşaat mühendisi zengin olamıyor. Neden zengin olamıyor? Çünkü o adam bilgili, size göre daha fazla zengin olması gerekir. Ama öyle bir şey yok. Çünkü o inşaat mühendisi sabah uyandığında... Kafasında mimarlıkla, mühendislikle ilgili rakamlar uçuşurken müteahhitin kafasında dolarlar, eurolar uçuşuyor. Dolayısıyla ürettiği enerjiler birbirinden farklı. Ve tarihsel zamanına da baktığınız zaman tarihte mesela Karun denilen bir kişi vardı. Karun'un hazineleri. Karun biliyorsunuz dünyanın vakti zamanıyla en zengin adamlarından bir tanesi. Kur'an'da da geçer ve şöyledir oradaki hikaye. Bana bu zenginlik bilgimden dolayı verildi der ve bu şekilde kendini ön plana çıkartır ve iki kişi de konuşur. Keşke bizde de olsaydı falan derler, önemserler. Sonra e, böyle deme der yanındaki arkadaşı ve bir anda Karun hazinelere bir deprem sonucu yerle bir olur ve toprağın altına girer. Ve e, orada şunu anlıyoruz ki fazla bilgi insanda enaniyet ve kibir yapıyor ve fazla bilginin, enaniyetin kendi, kişinin kendisini üstün görmesiyle sonuçlandığında o bilgi erdemsiz bir bilgi sıfatına dönüşüyor. Erdem olmadan o bilgi mesela doktor olabilirsin ama insanları sen işte böbrek mafyasına satıyorsan organları ya da başka şeyler yapıyorsan o zaman ne olacaktır? Senin oradaki doktorluk bilgin erdem sıfatı kazanmayacağı için seni aslında bir yere taşımayacaktır. Dolayısıyla da paranın size gelme enerjisiyle bilgili olma enerjisi arasında çok farklı durumlar var. Ee, ve burada kişisel doğum haritanızın o paraya yatkınlığı çok önem arz ediyor Evet e, şimdi geldik Mayıs ayı yorumuna geleceğiz derken size biraz fazla muhabbeti sohbete daldık hemen gelelim bakalım size Mayıs ayında neler olacak sevgili kova burçları ve yükselen kovalar Mayıs ayına 10. evinizdeki Akrep burcundaki meydana gelecek ay tutulmasıyla giriş yapıyorsunuz ki bu kariyer anlamına geliyor Bu arada, Beğen butonuna bastığınız için ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır tutulmaların etkisiyle kariyer, iş, meslek, aile, ebeveynler gibi konularda yaşadığınız çekişmeler, zorluklar varsa bunlar artık son bulmak üzere. 6 ay boyunca kariyeriniz, toplumdaki yeriniz, duruşunuz, statünüz ve artık daha farklı bir boyuta gelebilir. Bu örneğin önemli bir iş adamı, iş insanı iken anne baba olmak gibi farklı statülere sizi getirebilir. Hani kariyerde yaparım, çocuk da yaparım derken bir bakmışsınız çocuk yapmışsınız. Bu tarz bir noktaya doğru evrilebilirsiniz. Evet dolayısıyla durum her ne olursa olsun kariyerinizi doğrudan etkileyebilir. Ev, yuva, emlak konuları, hayat hedeflerinizle, amaçlarınızla ilgili önemli kararlar gün yüzüne çıkabilir. Bu tutulmadan kare zorlayıcı açı almanın sebebiyle bahsettiğimiz konularla mücadele enerjisine girebilirsiniz. 8 Mayıs'a geldiğimizde ki ayın... Birçok gününün önemli günlerini size anlatıyor olacağım şimdi. 8 Mayıs'a kadar 5. evinizdeki Venüs, 2. evinizdeki Neptün'e kare açı yapıyor. Ve bu kare arkadaşlar bugünlerde çocuklarınızı ilgilendirecek konularda ve maddi harcamalara gidebilirsiniz. Şimdi 5 ve 2 aksındaki diğer bir nokta da arkadaşlar çocuk sahibi olma arzunuz varsa tedavi yollarına başvurabilirsiniz. Bunun için de bir bütçe hazırlamanız gerekebilir. Ve oradaki Neptün biraz ilaçlarla da alakalı durumları getirebilir. Ve yine sevgili aşk meşk konularında keyif aldığınız konular her neyse bunlarla ilgili fazla para ödemesi yapabilirsiniz. Ya da sevgilinizin biri sizi kandırabilir. Paraları saçarsınız dökersiniz üstüne de bir bardak ne yaparsınız su içersiniz. Buna dikkat edin. Yani beklediğiniz gibi bir durum çıkmayabilir ve burada bir kazıklanma enerjisi var açık konuşayım ve bu 5 2 aksı olduğu için de arkadaşlar buradaki e, durum sizin özellikle maddi anlamda e, ayağa yere basmayan borsa, coin, chart, curt ne varsa bunlara karşı çok dikkatli olmanız lazım yoksa e, niye hocam? Yani avcunuzu yalamayın diye söylüyorum. Bak benden söylemesi kusura bakma ama hayat gerçekler gerçekler acıdır diye bir laf var biliyorsun. Kimisine göre de gerçekler hep aynıdır. Onları acılaştıran insanlardır diyor. İşte sen olaya nereden bakıyorsan artık ben buradan sana söyleyeyim bu tarz etkilerim var. Genel olarak kandırılma, dolandırılma gibi etkileri açık olduğunu bilmen lazım. Yine bu tarihlerde riskli yatırımlara para kaybetme durumlarını da göze alarak ilerlemende fayda var. 8 Mayıs'ta Venüs 6. evine geçecek ve 6. evinde yücelen bu Venüs sene ne yapacak? Emek yoğun bir şekilde çalıştıracak ve yine ailenle alakalı onların için yapman gereken bir takım şeyler vardıysa erteledin, işi gücü bırakıp onları işe edinebilirsin. Bugüne kadar olan sağlık sorunların varsa bir aylık süreçte rahatlama, iyileşmeler gözlemleyebilirsin. Tedavilerini başarılı geçirebilir iş ortamındaki çalışanlarınla alakalı memnuniyetlerle alakalı konularda. Onlara destek olman lazım ki biliyorsun sen şunu iyi bilen ve hatta idrak eden bir kişisin. Çalışanı yaşat ki patron yaşasın ya da işte işçiyi yaşat ki devlet yaşasın, vatandaş yaşat ki devlet yaşasın. Çok güzel sosyal bir cümle ve o sosyal cümlenin sosyal kısmının ne anlama geldiğini birçok insandan çok daha iyi bir neticelerle biliyorsun ve anlatabiliyorsun. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ederim ama gitmeyin bir yere gitmeyin daha bitmedi daha yeni başlıyoruz dermişim ama devam ediyoruz. Çünkü ay daha var. 9 Mayıs'ta 4. evinde bir güneş-uranüs kavuşumu meydana gelecek. Ne demek hocam bu? Güneş Güneşle Uranüs 9. evde meydana geldiğinde orada ne olur? Kazan çömlek patlar. Bu da anne baba aile kökler ve yaşadığın yuva ile alakalı beklenmedik bazı gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Bu kavuşum eğer haritanda uyumlu açılar içeriyorsa olumlu yönde sürprizlerle karşılaşabilirsin. Yine aile büyüklere ve otorite ile baba dede gibi eril figürlerle alakalı ani durumlar gözlemlenebilir. Buradaki güneş-uranüs kavuşumunun aslında sosyolojik açılımları da var arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Ülke genelinde sosyal bazı... E, hareket ve eylemlerin e, oluşabileceğini söylüyor diğer anlamda ve yine e, senin haritanda da bir ev dekorasyonu tadilat tamirat ya da beklenmedik bir şekilde ev alma vesaire tarzında bir takım içeri de gündeme getirebilecek gibi ailende Eğer rahatsızlıkları olan kimseler varsa ebeveynlerden onlara da bir doktor kontrolünden geçirmen iyi olabilir 17 Mayıs, Mayıs'ın 17'sine geldik ve çok güzel etkiler var. Parapul diyordun hocam, aynen öyle. Jüpiter boğa burcuna geçiyor, dördüncü evine geçiyor. Yaklaşık bir yıllık bu döngü size aileniz ve ebeveynleriniz, kökleriniz ve onların hayatlarıyla ilgili büyük şanslar, fırsatlar getirebilir. Uzun zamandır istediğiniz bir evin sahibi olma şansı verebilir. Az önce de zaten size söylemiştim. Arzu ettiğiniz bir eve taşınabilirsiniz. Aile içindeki küslükler, kırgınlıklar iyileşebilir. Ailenizden büyük maddi manevi destekler görebilirsiniz. İstsel huzur ve güveninizin arttığı bir yıl olabilir. 19 Mayıs'ta bu evde ada meydana gelecek yeni ay bu hareketin enerjinin artmaya başladığı günlerdir diyebiliriz ki aynı dönemde Merkür'ün bu evdeki geri hareketi de biteceği için geçtiğimiz haftalarda aile, yuva, ev konularında karşılaştığınız aksilik ve sorunlar ortadan kalkabilir. Rahat bir akış içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. 12 Haziran'a kadar Merkür düz harekete geçiyor. Bu evde ilerlemesine devam edecek. Zihniniz, düşünceleriniz halen bu konular üzerinde yoğunlaşmış olacak. Fakat harekete geçmek içinse 19 Mayıs'ı beklemenizi de fayda var. Şimdi beni dinleyen kovaların bazıları astroloji eğitimi alıyor. Hocam 15'inde bitmiyor mu? 19 niye söylüyorsun? Ya arkadaşım 19 15 bitiyor da bunun S pozisyonu var. O S pozisyonu bir geçmesi lazım. Tamam mı? Yani bunu şimdi kulaktan dolma söylüyorlar. Biri söylüyor, biri bakmıyor, biri yazıyor devam ediyor. Ondan sonra bunların pozisyonlarıyla alakalı yavaşlama şeyleri var. Etkenleri var. Yüzdelikleri var. O yavaşlama etkenlerini hesaba katmıyorlar. Yani bu yavaşlama dediğin şey ya da gerileme dediğin şey bir anda bitmiyor yani. Onun bir süreci var. Dolayısıyla da rahat bir nefes almak için 19-20 Mayıs'ı beklemende yarar var. Ve özellikle hani burada bazı zihin dağınıklıkları ve odaklanamama şikayetlerin varsa bunların da azaldığını gözlemleyeceksin. 21 Mayıs'a geldik. Evet 21 Mayıs Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Senin de sevdiğin bir burç 5. evinize geç, geçiş yapacak. Bu da bir aylık süreçte odak noktanız biraz daha aşk sevgi ilişkileriniz çocuklar varsa onlar ya da hobilere doğru kayacağını gösteriyor. Fakat Mayıs sonuna kadar Güneş 2. evinizdeki Satürn'den kare aldığı için parasal konularda zorlanma ne çekilebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi burada işte güneşin ikinci evinizden bu kare alması ne demek? Yanlış yerlere para yatırma demek. Tamam mı? Başta anlattık sana. Mevzu bu. Özetle çocuklar aşk, sanat, spor, gösteriş, işler gibi durumlarda zor enerjiler var. Ona buna hava atıyorum diye. Harcama yaparken sıkıntı noktaları gitme. Buradan şimdiden söylerim. 21 Mayıs'ta arkadaşlar bir olay daha var. Mars Aslan Burcu'na geçiyor. 7. evinize geçiş yapıyor. Bu kez çatışma, gerilim ve aksiyon işi ve bir de eş ortak evlilik alanlarınıza kayıyor. İkili ilişkilerinizde karşınıza gelen herkesin sizi tahrik ederek gereksiz tartışmaları çektiğini gözlemleyebilirsin. Çünkü sizi hırslandıracak laflar edebilirler. Hırs çok iyi değildir. Bazen bu hayatta bitki gibi yaşamak lazım. Bazen hırslanmak iyi olabilir ama bazen bitki, barışçıl olmak, humanist olmak, özellikle bu Mayıs ayı çerçevesinde ve özellikle seçim sonrasındaki günlemlerde kimseyi kırmayın, dökmeyin çünkü Ocak ayında esamesi bile kalmayacak bu mevzuların. Bunun bilincinde olmak demek, bu durumlarda karşılaştığında kendini kontrol etmeyi, durdurabilmeyi, eğitmek demektir. Yaklaşık iki ay boyunca agresyon, ve gerilimlere dikkat etmelisin. Bu agresyon kelimesini çok biraz komik buluyorum ama kızgınlık anlamına geliyor. Agresif İngilizcesi, agresyon İngilizcesi. Özellikle 21, 22, 23 Mayıs günlerinde Mars, Plüton karşılığı önemli bir karşılık. Jüpiter'de de T kare açısı var. Bu şu anlama geliyor. Ev, yuva, emlak, aile, ana, baba gibi bazı kritik konuları gündeme getirecek. Ve bunlara karşı dikkatli olmanın gerektiğini söylüyor. Ve ebeveynlerine karşı ben sana açık ve ne söyleyeyim şu dönemde kırıcı olma pişman olursun. Çok e, gayet net yani. İkili ilişkilerde zor süreçler bu tarihlerde aileden yana vurgu kazanacak. Ve bu davranışların çok önemli. Çünkü bunlar karmalara sebep oluyor ve bu karmalar senin Değil sadece senden sonraki nesillerin çocuklarını da etkiliyor. Bu karmalardan kastımız da arkadaşlar hani şu Hint felsefesindeki karma değil. Böyle bir yanlış anlaşılma var. Sanki karma deyince ben bunu öyle anlayan varmış ama o doğru değil. Şimdi bizim karma anlayışımız kul hakkı sistemi demek. Yani ne ekersen onu biçersin demek. Hint felsefesindekilerin karmaları onlar işte e, aynı kişinin tenasühlü bir şekilde bu dünyaya tekrar gel, geldiğine inanıyorlar. İşte bunun böyle olduğunu düşünen var. Bunun işte renkarnasyonsuz astroloji olmayacağını söyleyen var. E, Biruni renkarnasyona mı inanıyordu? İbn-i reenkarnasyona renkarnasyona mı inanıyordu? Bunlar astrolojinin babası yani tam e, şey adamlar. Arap noktaları var biliyorsunuz ve daha nice konular var. Hatta e, biz işte e, e, kullandığımız Tetra Tetrabiblos mesela bir kitap vardır. Ee, ve o Hristiyan e, şeyinle yazılmıştır e, ve onlar da reenkarnasyona inanmıyorlar yani burada bunu bu şekilde açıklamak ve anlatmak zorunluluğu yok zaten Veda, vedik astrolojide de Vedalardan gelen bilgilerde de onlarda da reenkarnasyon yok ama e, sonradan Hint felsefeleri ya da işte Hindistan'daki ekonomik ve siyasi durumlar nedeniyle ne oluyor e, bir kos sistemi o şekilde bir yönetim ve insanların işte sosyal eşitliğin bozulması sonucunda kendilerine kılıf uyduracak bir takım felsefe ve düşünceler gelişiyor ve işte zaman zaman biz diyoruz ya hani üçüncü dünya ülkeleri şöyle işte ikinci dünya ülkeleri böyle birinci dünya ülkeleri şöyle işte burada arkadaşlar eşitlik sadece kılıfla kıyafette değil işte bir askeri herkesin yeşil giymesi gibi değil ve burada eşitlik işte belki bir İsviçre'deki gibi bir eşitlik olabilir. İşte herkes gelirine göre ceza dediği falan değil mi? Evet bayağı utopik konuşuyorsun hocam diyeceğim ama yani gerçekten bugün e, gelişmiş ülkelerin hakikaten gelişmişlik ölçülerinin neler olduğuna bir bakmak gerekiyor. Evet sevgili Kova niye bunlardan bahsettim? Muhtemelen bunu izlediğinde belki izliyor olduğunda Belki seçimler yapılmış olacak. Belki ortalık karışık olacak. Belki başka bir şey olacak. Belki de kendi hayatın için bu videoda çok önemli şeyler bulacaksın ve çok istifade edeceksin. Bu anlattıklarımız genel burç yorumlarıydı. Senin bir de kişisel haritan var. Doğum haritası ve bu kişisel doğum haritasının senin hayatındaki potansiyellerin açılımlarını yer alan ve doğum haritan çok önem arz ediyor ve bu doğum haritanın üzerine bindirilmiş transitlerle de öngörüler çok daha sağlıklı sonuçlar doğurur. Bu konuda danışmanlık almak istersen 0543 2090 444 nolu WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsin. Kanalıma abone olduğun için, yorum yazdığın için ve paylaş butonuna bastığın için şimdiden çok teşekkür ediyorum. astroarif.com web sitemizde de geniş bilgiler var. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Oh, my God.